Merhabalar sevgili öğrencilerim. Güzel bir şekilli soruyla daha birlikteyiz. Trigonometri ile birlikte analitik geometrinin de içinde olduğu bir soru. Diyor ki iki tane kare var burada arkadaşlarım. Ve şuradaki alfa açısının tanjant değerini bir vermiş bize. Eğer aklındaysa tanjant değeri bir hangi açının tanjantı birdi? 45 derecenin. Açıya 45 derece diyerek de devam edebilirsin. Ama yok hocam ben hatırlamıyorum dersen şunu bileceksin ki demek ki burayla... Burası birbirine eşitmiş dostlarım. Zaten tanjantın 1 olması için karşı bölü komşunun birbirine eşit olması lazım ki oran 1 çıksın. He madem ki buralar eşit o halde bu ikiz dik üçgendir. 45 45'imi bu şekilde de yapıştırabilirim artık. Peki kare olduğu için burası kesin 90 şuraya da mecbur 45 derecemiz kaldı. E burası da 90 biliyoruz dostlarım. Demek ki şuraya da 45 derece kaldı ki bakın burada da bir ikiz kenar üçgen çıktı. Yani şu kenar buraya da eşit geldi dostlarım. Gittikçe yazım da güzelleşmeye başladı bu arada alıştım tablete. Şimdi şuna k diyelim. Dolayısıyla bu da k. Bakın karenin bir kenarı k ise hepsine k'yı döşedim. E şimdi şu da k çıktı arkadaşlarım. Demek ki bu karenin bir kenarı da 2k. Şöyle 2k'yı da bunlara yapıştırdık. 2k 2k. Buna göre karenin alanı diğer karenin alanının kaç katıdır diyor. Şimdi küçük karenin alanı k'nın karesi. Bir kenarı k olduğu için k kare. Büyük karenin alanı ise 2 k'nın karesi. Yani 4 k kare. E bu bunun kaç katıdır diye soruyor bize dostlarım. 4 katı olduğu zaten aşikar. Cevap c'den geldi bile dostlar. Evet hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.